Peki, e, yani evliliğin ilk 5 yılından sonra nelere dikkat etmek gerekiyor? Böyle bir e, check-up'lar uyguluyor musunuz? Veya 10 evet. yılında nelere dikkat etmek gerekiyor? Böyle beşin katları deniyor ya, meşhur evet, bir evet. araştırma var. Bunlardan evet. bahsederseniz çok iyi olur. Evet, şimdi evliliğin ilk 5 yılı ve sonrası dönemlerde buradaki temel e, sihirli sözcük şu, talep halinde. Evet, talep yani, hali. Danışanlarımızın talep etmesi lazım ki biz o check-up'ı yapabilelim. Yani o rot balans ayarını yapabilelim. Ya yani. Onu nasıl motivasyonla isteyebilirler? Aslında hı. bence bu zaruret. Çünkü hı hı. ben bir araba aldım. İşte adamlar diyor ki 10.000'de 10 getir bakıma. Servise mi evet. <gülüyor> çekiyoruz <gülüyor> arabayı? <gülüyor> 20.000'de 20 mi çekiyoruz? Evet. Ortalama bir şey yok mu? Şimdi bunun ortalaması şöyle. Bu Burada iki tür bir olay var. Bir tanesi evet arabanızı aldınız. 10.000'de 10 bin gelmeniz gerekiyor. Dikkatli sürücü bu. E, yani şimdi, bilinçli sürücü. şehirler arası yol var, Hı -hı. uluslararası bilinçli yol var. Sürücü. Adam, bilinçli sürücü. E, tabii süren kişi diyor ki sürücü, evet ben bu arabamı yeni aldım götürmeliyim. 10 yılda bir. Ne tabii, olursa olsun kilometre doldu dolmadı. Ben şey bir olmasın. yılda götüreceğim. Tabii. Bir de araba artık ses çıkarmaya başladığı tabii, zaman A, ben bunu götüreyim. Şimdi evliliklerde böyle evet. çatırdamalar, işte e, mutsuzluklar, doyumsuzluklar, ev içinde basit çatışmalar başladığı anda... Ha bizde bir şey var yani biz bunu bir gidelim ki biz, günümüzde evet, evet. günümüzde çok şanslıyız biz. Yani şöyle halk olarak da şanslı hale geldik. Bu bilinç uyanmaya başladı gerçekten. Bravo, bravo. Uyanmaya başladı. Değerli seyirciler çok teşekkür ediyorum. Bu bilinci uyanmasının haberini hocamızdan almış bulunuyoruz. Gerçekten hani Bakırköy Erenköy'lük gibi akıl ruh hastaneleri gibi evet. durumdan bunu kurtarıp e, aile evlilik ilişki sorunlarını hızla bu danışmanlara sormaya ihtiyaç var. Gerek var evde takır tutukurtu, el kaldırma, küfürler, işte memnuniyetsizlikler, küslükler çok böyle tat vermez duruma geldiyse tadınızı bozmayın efendim. Çünkü yiyeceğiniz yemekler dahil, içeceğiniz çay dahil zehir olur diğer türlü. Hemen doğru adres uzman Larımıza evet. başvurmak gerekiyor. Kesinlikle. Peki geldiklerinde ne gibi işlemler uygulanıyor? Şimdi geldiklerinde e, özellikle bu hangi e, rahatsızlık ve şikayetle geldiği çok önemli. Cinsellikle geldiyse öncelikle danışanın orada rahat hissettirilmesi, rahat ettirilmesi çok Tabii. önemli. Zaten utanan sıkıldığı geldikleri Tabii, için doğru. şimdi siz de onlara ilk başta hemen utandıracak tarzda bir yaklaşımda bulunursanız onlar o ilk seansı zaten bitmiş oluyorlar. Ya bizim artık biz buna gelemeyiz. Tamam. Şey değil. Yani bir Tıp hekimine nasıl gidiyorlarsa dahiliye tabii. cerrahi yani dahiliye, bir diş nasıl gidiyorlarsa tabii ki herkesin. orada da danışanlara kendini rahat hissettirmek gerekiyor. E, cinsel değil de iletişim çatışması veya iletişim problemiyle yine tabii. geliyorlarsa öfke sorunu da öfke oluyor. Sorunu Cami, da daha çok şiddet, tabii. öfke işte geçimsizlik ilgili tabii geliyorlar. Ki. Yani hepsini alabiliriz. Hep orada hepsini öncelikle alabilirim. kabul görmüşlük düşüncesi çok önemli. Evet. Ama ben burada kabul ediliyorum, tamam. Ötelenmiyorum, aşağılanmıyorum. İkinci kişi haline getirilmiyorum ve bana akıl verilmiyor burada. Tabii, tabii. Bunlar çok bunu hissettiği anda danışan kendini açabiliyor. Rahatlıyor. Yani uzmanlar olarak bizler e, zaten bizde bu işin içinde olduğumuz için bir aşağılamıyoruz, azarlamıyoruz, ayıplamıyoruz. Onu kabul ediyoruz, insan olarak kabul ediyoruz. Zaten haklı haksız evet. şu suçlu suçsuz olayına değil, bir olayımız yok ikisinin zaten. İkisinin iki benliklerini koruyan elma gibi nasıl uyumlu hareket edebileceklerini evet, evet, değil mi evet, tavsiye evet. ediyoruz. de onlara özel öneriler sunuluyor kişiye galiba. Kişiye özel. özel oluyor zaten. Kişiye özel. Çiftlere özel oluyor. Çiftlere özel, çiftlere oluyor. özel kişiye özel, Peki, duruma özel bir de yani. yani ortalama kaç seans sürüyor bu seanslar? Şimdi cinsel terapiyi baz alacak olursak cinsel terapinin genelde e, hani şu seansta biter diye bir şey diyemeyiz. Yani bu bizim ee, çalışma alanımızda zaten böyle bir şey yok. Çünkü Tabii. cerrahi müdahale yapsanız bile bir insanın Tabii. öngördüğünüz teda iyileşme süreci atıyorum bir aydır ama orada bir komplikasyon gelişir. Bu bir yıla Tabii. çıkabilir. Yani ortalama ortalama mesela, Cinsel terapide ortalama 8 seans, 7 8 seans, seans da bu e, cevap verebiliyor. vajinist için vajinismi böyle. Vajinist muç için boşalma için. Ya, kesinlikle. İşte hemen geneli için hadi Aha. 8, bilemediniz 12. Aha. Ben bireysel seanslardan da bunu biliyorum. Evet. 12 seans ama kişinin bir manik depresif gibi çok Tabii, o, onlar uzayabiliyor. psikolojik ve psikiyatrik Tabii. boyutu varsa onlar uzayabiliyor. Kesinlikle. Bazı danışanların 5 yıl, 10 yıl devam ettiğini de biliyoruz. Hı -hı. Ahmet Bey gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Zorki ederim. yayınlarımızda yine devam edeceğiz. Evet. Seyircilerimizle de son olarak bu ekrana ne söylemek istersiniz? Faydalı olabildiysek bizim için e, ne ala diyeceğiz biz. Evet. E, fakat ben geçen de söylediğim bir söz vardı hala diyorum. ...iletişimde, cinsellikte sınır ve sınır yoktur diyorum. Evet. Yani. Mutlu Değer... cinsel hayatlar, mutlu birliktelikler diliyorum. Evet değerli seyirciler Ahmet Bey sağ olsun. Kapanış konuşmasını yaptı. Ben de hoşça kalın, dostça kalın, ailecek kalın diyorum efendim. Benliklerinizi koruyarak biz olun. Sevgiler, selamlar olsun.